Arkadaşlar hepiniz yeniden videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere aslında biraz da e, üzücü bir haberim olacak yani Brawl Stars ile ilgili. Bu da ee, geçen gün yeni köy videosu çekmiştik arkadaşlar. Onu da izlemişsinizdir umarım. Eee Brawl Stars'ta arkadaşlar şöyle bakın. ben beyaz bir şey var. Çünkü oyun bakın İndiriyor diyor. Bekleme molasında arkadaşlar. Bakın. Yani bakım molası. Bekletiyor şu an. Evet arkadaşlar. E, bakım molası sürümü. Yani oyuna bir sürü yeni güncellemeler gelecek. Mesela e, Bellenin menzili %6 azaltılacak. Falan filan. E, arkadaşlar. Yani. Ne bileyim. Kısmetse inşallah. Alırız. Baş düşman bir iyiydi. Evet arkadaşlar e, oyna yani bir sürü yeni güncelleme gelecek böyle. Karlı menzili falan böyle pardon e, mermi hızı %6 veya %12 arası artacakmış yani. Burada bir sürü e, haber kaynağı videoları var. Şuradan geldim hatta. Bakın bir sürü video var burada. Daha fazla bakın daha fazla istiyorum şu an. Bastım daha fazlaya daha var artık. Neyse tamam. Beni böyle bir yere gönderdi arkadaşlar. E, bu bakım molası gerçekten çok uzun sürecek. E, şurada yukarıda tekrar dene diye bir şey var. Tekrar dene. Şurada. Şu mavi olan tekrar dene. Evet arkadaşlar. E, yani buna bastığınızda da bir şey değişmiyor. Hatta basayım şöyle. Bakın. Evet arkadaşlar e, o yüzden bu bakım molası bitene kadar oyuna e, gi girmeyecek. Yani kimse giremeyecek. Bu sürüm bitene kadar. Bu güncelleme bitene kadar. E, App Store'dan da şöyle hatta göstereyim hemen. Bakın. Bir Brawl Stars yazalım. Brawl Stars. Bakın güncelleme de yok görüyorsunuz. Arkadaşlar güncelleme bile yok. Şurada güncelle demiyor. App Store'dan oyunu indirdiğim yere girdim. Güncelleme de yok. Şu an e, bakım molası var. O yüzden kimse oyuna giremez. Neyse arkadaşlar e, bu bir duyuru videosuydu. Yani bilmiyorum. Ben de şaşırdım bir an. Bakım molası diye bu ne ya diye falan. Neyse arkadaşlar e, siz videomu likelemeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.